Sevgili izleyiciler, bugünden itibaren sizlere Arapça Hayatımız Arapça kanalında bir başlık daha açtığımızın müjdesini veriyoruz. Bu yeni başlığımız Arap hikayelerinde, Arap edebiyatına ve kültüründeki nevadir ve nükteler, ıkralar ve latifeler. Bugün birincisini başlatıyoruz. Bu nükteleri okurken hem tebessüm edeceğiz hem de kelime hazinemiz gelişip Arapçayı biraz daha muttali olacağız. Birinci nüktemiz Haccac bin Yusuf Es-Sakafi ile ilgili. Biliyorsunuz bir Haccac bin Yusuf Es-Sakafi zulmüyle meşhur küfe Ömevi dönemin küfe valilerinden birisi. Tabe-i dövmüş, yıkmış, Medine'yi işgal etmiş, her türlü fecaati işlemiş bir insan. Bakalım ne yapıyorum? Kene'l-Haccac'u, Haccac idi. Bini Yusuf Es-Sakafi'yi, Yusuf Es-Sakafi'nin oğlu Haccac idi. Ne yapıyordu? Yastihimmu, yıkanıyordu. Ve yüzüyordu. Bil Farisi. Faris körfesinde. Farisi körfezinde Yıkanıyordu, yüzüyordu. Ve eşrefe alel gharakı. Boğulacak oldu. Boğulma tehlikesi geçirdi. Ve enkazahı onu kurtardı. Ehadül muslimine. Müslümanlardan biri onu ne yaptı? Kurtardı. Boğulmaktan kurtardı. وَعِنْدَمَا وَقْتَكِ حَمَلَهُ onu taşıdı ilel-berrî karaya taşıyınca yani sudan çıkarıp tıdı, karaya çıkarınca sırtında kâle dedi lehü lil لِرَجُلِ الْاَنْقَذَهُ مِنَ garak yani onu boğulmaktan kurtaran kişiye haccaç ne yaptı dedi utlub iste dile me şey ne istersen ve talepuka senin isteğin talep ettiğin şey mucabun yerine getirilecektir. Ve قال الرجل adam dedi yani onu boğulmaktan kurtaran adam dedi ki ve men ente sen kimsin hatta taki tujiu li ay talep yani herhangi bir isteğimi yerine getirecek kadar sen kimsin ki? Yani ne dilersen dile diyorsun. Dileğini yerine getirecek. Kale dedi ki: "Haccac, enel ben Haccacü's-Sakafiyü." Ben Haccacü's-Sakafiyim. Fehze salladı sehu başını. وَقَلَبَ يَدَيْهِ اَفِفًا ve ellerini müteessif bir şekilde çevirdi. Yani şöyleyken şöyle oldu. Kalebe çevirmek, ters döndermek. وَقَالَ لَهُ ve ona dedi ki طَلَبِي الْوَح۪يدُ Benim tek isteğim Enneni seeltuke billahi Allah için istiyorum. En la tuhbiran en la tuhbiran haber verme, haberdar etme ahaden herhangi bir kimseye yani kimsenin haberi olmasın. Enneni şüphe yok ki ben enkastuke seni kurtardım mı? Hiçbir kimse bilmesin. Bu Allah için senden istediğim bir şeydir diyor. Yani aman kimseye söyleme bunu diyor. Yani seni kurtardım ama insanlar bunu bilmesinler. Ne olur diyor. Evet. Vadar darabelene meselen ve bize mirsal verdi örnek verdi ve nesiye halkı ve kendi yaratılışını unuttu yani bize bir örnek verdi bize bir şeyler söyledi ama kendi yaratılışını kendi yaratılış noktası ne yaptı unuttu ilteqa buluş karşılaştı el cahizu cahiz cahiz bir ünlü Arap edebiyatçısı fakat çirkinliğiyle meşhur bir insan bi imra'etin kabihatin çirkin bir hanımla karşılaştı caiz bi ehadi havanit Bağdat Bağdat'ın mahallelerin birinde çirkin bir kadınla ne yaptı? Cahiz karşılaştı ve kâde dedi ki ve izel vuhuşu vahşiler haşrolunduğunda vahşiler tekrar dirildiğinde yani laf atıyor hani vahşiler çirkin olur şeklinde ve nazarat baktı ileyhi kadın ileyhi ona elmer etü kadın ve kalet ve dedi ki vadara velene meselen vadara velene meselen bize bir örnek verdi vanesiye halka ve kendi yaratışını kendi yaratılış kendi hılkatini, kendi tipini unutarak bize bir örnek verdi. Yani tam cuk diye oturmuş sevgili arkadaşlar. Cahaz çünkü zaten çirkinliğine meşhur bir edebiyatçı. Ve darabelene mesel valesiye halka. Bir diğer fıkra, bir diğer nükte. sebebu ezmeti Britanya. Sebabu ezmeti Britanya. Britanya yani İngiltere'nin bunalımının sebebi krizinin sebebi, kriz sebebi. Britanya krizinin sebebi. Kale dedi, Veziru Britanya, Britanya bakanı dedi, hangisi? Esseminu, essemin şişko demek, Vesili demeyin. Taşarşel, Çarşil yani, Çarşil. Çarşil ve Çorşil. Çorşil zaten iri cüssesiyle, şişmanlığıyla meşhur bir bakan sevgili arkadaşlar. Kime diyor bunu? Ee, ne, ne diyor? Le Bernard şu. Bernard şu'ya diyor ki Bernard şu da nahif tam seminin, seminin zıttıdır nahif. Mu'akis, mu mudad bilmeğine. Nahif, mudad, es-semin. Meyyarake, seni gören kimse yazımnu zanneder, kanaate varır. Bir enne muhakkak ki Britanya Britanya'nın bir ezme gaza gıdâ ezme gıza in. İngiltere'nin ezme bunalım demek kriz demek gıze gıda krizinde olduğunu zanneder diyor. seni gören kimse hani bu zayıflığında bir fekale en zayıf olan bernacho diyor ki وَمَنْ يَرَاكَ ve seni kim görürse يَعْرِفُ bilir, anlar, sebebel ezmeti krizin sebebinde seni gören kim olursa anlar diyor. Yani bu, bu bunalımın sebebi sensin diyor. Bir günlük son şeyimizi yapalım arkadaşlar. Son nüktemizi tekrar haccaçtan yapalım. مَاِلَتُ مَا الْحَجَّاجِ Haccacın sofrasın. عدل حجاج هجج hazırladı meideten bir sofra bir velimet bir davet bir yumi idin bir bayram gününde fi yumi bir gün idin bayram gününde fekane idi min beyne el jalisine min beyne el jalisine min beyne el jalisine beyne el arasında el jalisin oturanların arasında ne vardı Arabiyum bir Arap da vardı. Ve istedi. Tabi bu burada fe vav wow, şey atıf harfi arkadaşlar. Eee istedi, erade istedi. El hacca istedi. Ne yaptı? Ne istedi? En latife. Latife yapmak istedi. Ma'ahu Arabile. Arabile latife yapmak istedi. Fentazlara baktı, hatta şemmeren nâsû, Fentazlara baktı, bekledi anlamında, burada bekledi manası vereceğiz. Hatta ne zaman kadar bekledi? Şemmeren nâsû, dil ekli. İnsanlar şemmeren e, elbiseyi yukarı kaldırmak. E, en nâsû, insanlar, lil ekli. Yemek için elbiselerini, yani kollarını yukarı kaldırmak luklarında hani yemeğe hazırlanma çünkü Araplar eskiden elleriyle e, yerler elleriyle yemek için de e, ne yaparlar kolların çemreleme işini yaparlar ya Kumaşlar yukarı kaldırma çemre ve kale, ve dedi ki e, Haccar men akla min haza Bundan kim yer ise men ekelemin haza men kim ekeler yerse kim yerse min have bundan daraptu unukahu boynunu vuracağım kim bu yemekten yer ise bu boynunu ne yapacağım vuracağım diyorum fe zalla al-arabi kala kaldı Yanzuru bakmaya ya yani bak bakmaya başladı, لِلْحَجَّاجِ حَجَّاجَ مَرَّةً bir defa baktı, وَلِلْطَعَامِ مَرَّةً اُخْرَامِ yani ve yemeğe, bir defa yemeğe, bir defa haccaca baktı diyor, bir kere haccaca, bir kere de yemeye baktı, bir şöyle yemeye baktı, bir de haccaca baktı, ثُمَّ قَالَا sonra dedi ki, اَوْسِيكَ vasiyette bulunuyorum. Bir evlâdi çocuklarım hakkında hayran. Çocuklarım hakkında hayır tavsiye ediyorum sana. Vasiyette bulunuyorum. Yani çocuklarıma sahip çık. Ve zallâ yekülü ve yemeye başladı. Ve dahike onun üzerine güldü. El-Haccâcu Haccâç güldü. Ve emre ve emretti. Bir en yükafe'e ...ve mükafatlandırılmasını... ...yani ona bir... ...altın ya da para... ...hediyesi verilmesini de... ...emretti. Tabi vali... ...o zaman valisi... ...küfe valisi... ...emrinde hazineler var, örtülü ödenekler var... Ee, ...tarihte kerrür ediyor arkadaşlar... ...ama bu... ...güzel bir şey... ...evsike... ...sana vasiyette buluyorum bi evledi çocuklarıma hakkında hayran, hayır yani çocuklarıma bak, çocuklarıma sahip çık çünkü boyunu vuracak ya kim yerse, ben diyor yiyeceğim oyunum gitsin, sen benim çocuklarımla ne yap, ilgilen ve zalla yekülü fedahike ve yemeğe başladı yemeğe devam etti fedahike güldü el haccacu -Haccac güldü buna ve emere ve emreti bi eyyükafe'e mükafatlandırılması ne yaptı? Emretti. Yeni video, nükteli videolarda buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.